Ben kendi adıma çok şey öğrendim bugün, uygulama açısından da öğrendim. Aynı zamanda da ekip arkadaşlarımın biraz hayatı bakış açısını görebildim, öğrendim. O yüzden benim adıma oldukça keyifli bir deneyim oldu. Senin moderasyon oldukça objektifti, kullanılan teknik muazzam bence. Her ilişki için, her grup için iki kişi eşler arasında bile, anne çocuk arasında bile hani Sık sık yapılması gereken bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim zamanın için. Benden bu kadar. Gerçekten ilk başta dediğin gibi bazen bir soru geldiğinde karşıdaki insanı dinlemeden ve sadece onun susmasını bekleyip dinliyormuş gibi yapıp hani kendi düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. Bugün hani ben de bazı durumlarda bunu tekrar yaşadım. Ne kadar hani iyi dinlediğimi düşünsem de. O yüzden burada ilk başta bir önce konuşan kişinin söylediklerini tekrarlama kısmı bence çok önemliydi. Bunu da şu an hani yaptığım bazı ikili konuşmalarda yapacağım. Ee, devam edeceğim. Hani hem hani ilişki olsun hem şirket içinde olsun hayatıma yansıtmaya çalışacağım. Benim için çok önemliydi. Onun dışında yine burada gördük ki hani söylediğimiz kelimeler, kullandığımız kelimeler farklı olsa da karşıdaki kişinin ne demek istediğini biliyorsak orada aynı faydada buluşabiliyoruz. Ama karşıdaki kişinin ne demek istediğini bilmek için de o kişiyi birazcık daha tanımak gerekiyor. Yoksa o kişiyi tanımadan ne demek istediğini anlamamız zor. O yüzden kendimizi birazcık daha iyi tanımamız ve değerlerimizi bilmemiz gerektiğinin önemli olduğunu gördüm. Bugünkü deneyimin oldukça sıra dışıydı. Çünkü özellikle iş temposunda unuttuğumuz şeylerden bir tanesi bu tip workshopları yapmak. Ve bu yaklaşımın sadece bu şekilde bizim aramızda değil, takım e, içinde de farklı e, gruplarda, farklı takımların neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nasıl tekrarlayabiliriz konusunda e, gündeme geçirdi benim aklımda. Bugünkü çıktılardan özellikle bana katkı sağladığı noktalar, farklı değerlendirme yapılmış olmasına rağmen aynı fayda buluşmak için nasıl bulabilirsiniz olmamız gerektiği, bunu nasıl buldunuz? özellikle bu tekrar konusu çok hoşuma gitti. Çünkü bazı bazı sistemlerde bulunuyoruz ve bunların emin olduğundan aynı noktada olduğumuzu anlayabilmek için karşı tarafı tekrarlamak ve aynı şeyi anlayıp anlamadığımızı kontrol etmek bence aradaki olumlu diyaloğu da arttıracaktır. Öncelikle Meyir bu alanı tuttuğun için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yolculuk oldu. Senin deneyimin ve katkın bize rehberliğin burada bence çok yol gösterdi. Bir, bizim birbirimizi bir tık daha tanımamız için yardımcı oldu 3 saat beraber geçirdik ve hepimiz birbirimizi olabildiğince dinlemeye çalıştık diyalog ortamının e, aramızda güçlenmesine katkı sunduğunu düşünüyorum bu 3 saatlik çalışmanın kesinlikle ve aynı zamanda bu son kısımda yaptığımız işte sorumluluklar ne yapacağım kısımları şirket için önemli konulara odaklanmamız gereken konulara bir aksiyon planı çıkarmamızı sağladı. Yani bugün sadece bir ve pratiği yaparak değil arkasından aslında çeşitli aksiyonlar alarak ayrılmış oluyoruz. O yüzden bu da çok anlamlı oldu bence. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bize zaman gönlüne iyi